Kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zündülcan. Bugün sizlerle göbek bölgesindeki yağlanmayı azaltmayı konuşacağız. Bu bölgeyi azaltmak istiyorsanız, öncelikle insülin dengenizi kurmalısınız. İnsülin dengesini nasıl kuracağız? Tabii ki beslenmemizde posa miktarını arttırarak, probiyotiklere ve proteine yeterli değerin vererek olacak. Tüm bunlarla beraber glisemik indeksi yüksek besinlerden ve gluten içeriği yüksek besinlerden de birazcık uzaklaşmamız gerekiyor. Hayatımızı hareketi, sporu olabildiğince ekliyormuşuz gerekiyor ve bazı besinleri de beslenmemize eklememiz gerekiyor. Örneğin bu besinler nelerdir? Çiğ badem, kefir, balık, zencefil, yeşil çay bu besinlerden bazılarıdır. Mümkünse bel bölgenizi inceltmenizde insülin dengenizi sağlayarak bu kısır döngüyü kırmanız bizim için oldukça önemlidir. Beslenmenizde dikkat etmeniz gerekenler tabii ki çok daha fazladır. Yeterli ve dengeli beslenmenizin yanı sıra bu besinleri ekleyerek de insülin direncinizi kırmada ve insülin dengenizi kurmada beslenmenize denge destek sağlayabilirsiniz Hepinize sağlıklı günler diliyorum.